selam arkadaşlarım sevgili boğa başak ve oğlak arkadaşlarım toprak grubunun güzelleri nasılsınız Ben Şengül Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili boğa başak ve oğlak arkadaşlarım sizler için şöyle üçlü üçü çekeyim dedim 15 Kasım'a kadar aşıklar açılımı yapacağım canlar bu kez şöyle bir üçlü yapayım dedim öyle oldu Hadi bakalım hmm, çok güzel çok güzel köklü kuruluş toplu halde birleşiyoruz sevgili bu arkadaşımdan başlayacağım oğlak arkadaşlarımızdan çıkmak üzere yayını durduracağım canlar videoyu tamamlayacağım şöyle sizler için aşıklar açılımı evlisiniz sevgilisiniz yalnızsınız platoniksiniz hiç fark etmiyor eksiniz küssünüz sonuçta bir partner var karşınızda birileri var değil mi onların içinden geçen nedir hayalleri nedir nasıl partner hayal ediyorlar ona göre adım atarsınız canlar şöyle bir bakalım sevgili bu arkadaşımın aşıklar açılımına başlıyoruz yalnız yine hatırlatmak durumundayım size ait kart yok tamamen karşı tarafa ait kartlar çünkü bizler kendimizi biliyoruz değil mi karşımızdaki ne düşünüyor bakacağız ah canlara değil mi? kalbinizi biliyorsunuz tamam bakayım sizin aşk duyduğunuz veya hoşlandığınız Elektrik aldığınız artık her neyse. içinden geçenler, hayaller neymiş? İşte burada sevgili Boğa kardeşim. Aşık olduğunuz kişinin iç dünyasındaki hayaller ve hayaller. Hadi bakalım yoğun duygular. Sizin bu partner, partner diyeceğim çünkü kalbinizde bu insan yoğun duygular hissediyor. Bakın ya nefreti yoğun duyguyla yaşıyor bir türlü kader yüzüme gülmedi diye ya da çok candan yürekten aşk yaşamak istiyor bu insan çünkü hemen yanında şeytan geldi görüyorsunuz şeytan derken aslında ben şeytan kartını severim gerçekten severim güzel tarafları var hem etki altında olmaktan söz eder bir de kötü alışkanlıklara veda etmekten söz eder cazibeniz altında örneğin yani kişi sizin cazibeniz altında örneğin. Bunu söyler bize. Tabii burada bu insan şu an cazibe altında değil. Cazibe altında kalmak istiyor. Etkilenmek istiyor. Yoğun duygularla yoluma biri çıksın. Beni etkilesin. Etkisi altında beni bıraksın diyor. Ama velakin aradığını bulamıyor bir türlü. Bakın aradığını bulamamak farklı bir diyara yol almak demektir. Arkasını dönmüş gidiyor. Burada düşündü taşındı bir türlü olmadı. Olmadı mı olmadı. Olmayınca da ne oluyor burada? Ruhsal yolculuk. Aman, boş boşver. Ne uğraşacağım canım. Olmuyor olmuyor. Olmadı mı olmuyor demiş bu insan içinden. Bunu söylüyor. Yolu aldığı gibi gerçekleri de kabul ediyor. Bakın böyle de bir şey var. Ne yapalım? Belli ki benim kaderimle. Yoğun duygularla aşık olmak Yoğun duygularla sevmek Şöyle benim istediğim gibi biri karşıma çıkacak Ben ona aşık olacağım Ben onu seveceğim Belli ki bu benim kaderimde yok Ne yapalım Kabullenmekten başka çare yok Demiş bu insan Bunu hala söylüyor Şu an içinden geçenler bakın Nasıl da arkasını dönmüş gidiyor Ah ah ah Çünkü memnun değil olmuyor memnuniyetsizlik var ah ve güzel insanlar ama şöyle de bir şey var burada kabullenmiş bakın olmuyor diyerek arkasını dönmüş gidiyor ruhsal gidiş gitti mi gitti ne yapalım olmuyorsa olmuyor diyerek de kabullenmiş ama bir yerde bu kabullenişten memnun da kalmamış bu insan bunu değiştirmek istiyor hala demek istiyorum ki sizlere bir yoluma çıksa da gerçekten beni etkilese yoğun duygular hissetsem şu vaziyeti değiştirsem hala inanabilsem birinin geleceğine beni seveceğine beni kendisine aşık edeceğine ben inanmak istiyorum diyor çok güzel bakın bu çok güzel gerçekten çok güzel geldi. Sevgili Boğa arkadaşım. Tamam. Bunu anladık. Karşı tarafın içinden geçenler bu. Evlilik, sevgililik. Maceraysa macera. Beni kim tutar diyor. Öyle biri benim yoluma geldiği an diyor. Tamam. Anladık onu da. Şimdi benim sevgili Boğa arkadaşım. 15 Kasım'a kadar bu kişi veya kişilere ilanı aşık yapıp kendilerini açıkladıklarında bu kişi size ne tepki verir? Acaba istediği gibi misiniz? Bana kızmayın. Değil mi? Hadi bakalım. Hmm, şey, hmm. Yok. Şey yapmayın siz. Ee, kusura bakmayın sevgili bu arkadaşlarım. Canlarım benim. Sıcak bakmayacak pek. Pek sıcak bakmayacak. Ben bunun için söylemek durumundayım. Sıcak bakmayacak. Çünkü bu şeydir. Beklentim karşılanmadı. Anlatabiliyor muyum? hani Üzmek de istemiyorum sizleri. Sabra alacak. Anlatabiliyor muyum? Bekledim, bekledim, bekledim. Çünkü burada bekledi, bekledi, bekledi olmadı. Çekti, gitti, olmadı. Gerçekleri kabullendi, olmadı, olmadı da olmadı. Çıktı benim boğa kardeşim. Karşı tarafa ilanı aşk edince... Hmm, beklentim karşılanmadı ne yapalım biraz daha sabredeyim diyecek o yüzden benim size söyleyeceğim bu insana sakın ilanı aşk etmeyin kabul etmeyecek yani kabul etmeyecek derken hani size direkt olarak hayır cevabı vermeyecek bu insan ama şunu da söyleyeyim maalesef ikisi durumu gösteriyor evet de demeyecek yani güzel kardeşlerim istediği gibi çıkmayacaksınız anlatabiliyor hayali neyse bu insanın sizi aşıp tekrar sabra verecek kendisini. O yüzden ne bileyim ya mutluluk, aşk, sevgi karşılıklı olursa güzeldir. Karşı taraf sizi kendisine göre görmüyorsa boş verin ve güzel kardeşlerim, siz de onu kendinize göre görmeyin. Tamam, yapacak bir şey yok. Beklentim karşılanmadı diyecek. Tamam, boş verin, sallayın gitsin diyorum. Bunun için sakın içinizi karartmayın. Dünyana ışık ver. Tamam sevgili Boğa arkadaşım, güzel insan. Etrafındaki her şeye, herkese ışık ver. Bil ki o ışık senin de dünyanı aydınlatacakmış sevgili Boğa arkadaşım. Aynı şey karşı taraf içinde geçerli ama neyse. Zaten karşı taraf pek sıcak bakmıyor. Beklentim karşılanmadı diyor. Değmez. Ben oldu mu oldu olmadı mı da söylüyorum yani. Kesinlikle açılmayın. Kesinlikle açılmayın. Hayır cevabı vermiyor ama iç açıcı değil. Evet sevgili boğa arkadaşım bu haftalık böyle geldi bakalım. 15'inden sonra her an her şey olabilir. Şimdi sevgili boğa arkadaşımızdan sonra başaklar, bereketli başaklarına, aşıklar açılımına geçelim bakalım. Bereketli Başak arkadaşlarımızın aşık oldukları kişiler, elektrik aldığı kişiler ne düşünüyorlar, hayalleri nedir, içlerinden geçen nedir? Ben her zaman söylüyorum içe bakıyoruz, dışarıya bakmıyoruz. Ev hayatıymış, iş hayatıymış ben onlara bakmıyorum. Burası önemli, burası ne işimiz var eviyle yeriyle, içinden ne geçiyor bu insanın ona bakacağız. Değil mi siz ilgili Başak arkadaşlarım? Bu kişi... Veya kişiler öyle diyelim. Tekli konuşmayalım da sevgili Başak arkadaşlarım. Şimdi bir kişiden ibaret bakın bu. Bir insanın içinden geçenler toplu halde. Bazen bu insan kafasına göre size bu duyduğunuz kişi ya da kişiler kafalarına göre iç dünyalarında bir yol çiziyorlar. Bir hedef belirliyorlar. Gidiyor gidiyor gidiyor hayallerinde. Bakın burada da hayal çıkmış. Hayallerde gidiyor gidiyor. Bir yerde bir şey yok. Gerçeğe yansımıyor. Hayallerde o uçuyoruz ama gerçeğe yansımıyor. Yansımayınca ne oluyor bakın burada çekiyor hayalleri kenara, askıya alıyor iç dünyasında. Aradan zaman geçiyor, tekrar yine hayallere dalıyor. Hepimiz aynıyızdır. Hayalsiz yaşayamayız. Tekrar yine hayale dalıyor. Daldı mı hayale yine içinden çıkamıyor. Bu kez ne yapıyor? Benim diyor kötü alışkanlıklardan vazgeçmem lazım. Ben kesinlikle iyi şeyler düşünmemeliyim. Ne kadar iyi düşündüm o kadar kötü alışkanlık haline geldi. İstediğim gibi bir yoluma çıkmadı. Olmadı. Bundan sonra bakın hangisinde geldi şu an hatırlamıyorum. Aynen bu şekil geldi. Benim bir an önce kötü alışkanlıklardan kurtulmam lazım. Neymiş kötü alışkanlık dediği biliyor musunuz canlar? İyi niyet. Benim bir an önce bu iyi hayalleri bir kenara bırakıp ala vera, dala vera ne yaşadık o kar, eğlenelim gezelim, kertelim ayaklarıyla takılmam lazım. Başka türlü bu hayat gitmez diyor. İçinden geçenler bunlar. Bunlar mı? Bunlar. Çünkü İstediği olmamış, dilekleri kabul olmamış, istediği gibi kişi yoluna çıkmamış. Bundan dolayı da yalana dolana illegallara başvuruyor bu kardeşimiz. Olabilir, yapacak bir şey yok sevgili Başak arkadaşım. Oldu mu? Oldu. Şimdi 15 Kasım'a kadar Başak arkadaşım bu kardeşimize... İlanı aşık etti. Açıldınız. Size ne karşılık verir? Cevabı ne olur ya da tepkisi ne olur? Bakalım mı? Hmm. Evet. Kendini biraz böyle kayıplarda hissedebilir bu insan. Kırık, dökük, gerçekleri kabullenebilir. Çünkü bakın kader çarkı da geldi burada. Bir yerde sizi kaybetmek de istemeyecek. Siz açılım yaptığınızda bu insana, bu insan biraz ikilemde kalacak canlar. Yanlış anlamayı. Biraz böyle ikilemde kalacak. Kabul etse bir dert, etmese bir dert. Sanırım benim burada gördüğüm engel durumları var. Biraz böyle bir engel durumları var. Engelden dolayı kabulleniyor kabulleniyor gerçekleri bu insan bir yerde hoşuna gidecek sizi şans olarak da görecek ama gelin görün ki kayıplarda hissedecek kendisini ben başa evet dersem bir şeylerimi kaybetmiş olacağım diyecek iç dünyasında kayıpta hissedecek kendisini bundan dolayı da size pek olumlu bakmayacak bu insan gerçeği kabullenmek durumunda kalacak benim size diyeceğim sevgili başak arkadaşım bu da olumsuz geldi açılmayın bu insana bu insana siz sakın açılmayın bir şeyleri kaybetmekten korkacak tamam yapacak bir şey yok çünkü kayıptır bakın siz ilanı aşk ediyorsunuz o kendini yıkık dökük perişan bir vaziyette kayıplarda hissediyor Niye cıvıl cıvıl değilsin? Niye sevinmiyorsun? Niçin bir kelebek kuş gibi olmuyorsun? Değil mi? Hmm. Çünkü bir şey var. Başak ilanı aşk etti. İlanı aşık edince olay ciddiye bindi. Değil mi? Ondan sonra bir şeyleri kaybetmekten korkuya büründü. Kaybetme korkusu var. Ama sizi değil. Söylemek durumundayım canlar sizi kaybetme korkusu yaşayan böyle olmaz. O canlı daha güzel kartlar gelir. İnan diyor, inan. Sakın açılma sen buna inan diyor meleğim. İnancın kılıcının önünde hiçbir şey, inanç kılıcının önünde hiçbir şey duramaz. İçindeki inanç yolunu açacak diyor sevgili başak arkadaşıma güzel insana. Yine de siz bilirsiniz canlar. Hayır diyor mu? Tabii ki de hayır demiyor. Ama gelin görün ki ben birine ilanı aşk ettiğimi farz edelim. Öyle farz edelim. Ya ben ilanı aşk ettiğim an benim karşımdaki kişi zil takım oynuyor gibi bir ruha bürünmeli ya. Böyle olur mu? Bu ne bu cenazeden mi dönüyorsun? Şimdi değil mi canlar cenazeden mi dönüyorsun? Bu ne bu? Karar sizin. Ruh hem bir çöküntü yaşayacak bu insan. Kendini kayıp da hissedecek. Şimdi hapı yuttum dercesine. Kızmayın. Şengül'e kızmayın. Açılım neyse o. Bitti. Evet sevgili Başak arkadaşlar. Tabii karar sizin. Siz bilirsiniz. Siz bilirsiniz. Hayır demiyor ama. Onu da söyleyeyim. Sadece neşesi olmayacak. Öyle aşkı da biz ne diyelim? Ah be güzel insanlar. Uyanalım artık yeter ya. Artık yeter uyanalım. Yahu. Karşınızdaki kişi kim olursa olsun siz ilanı aşk ettiğinizde kişi cıvıl, cıvıl olacak sevinçten. Bu olmuyorsa artık daha bir şey söylemiyorum. Evet şimdi sevgili başak arkadaşlarımızın 15 Kasım'a kadar aşıklar açılımını tamamladık. Sıra geldi sevgili oğlak arkadaşlarımıza oğlak arkadaşlarımızın aşk duyduğu kişi ya da kişiler. Nasıl hayallerdeler, nasıl partner istiyorlarmış onlara bir bakalım. Bakalım bakalım onlar neyin kavasını yaşıyorlar iç dünyalarında. İstemem yan cebime koyu işleri de var burada. Çünkü macera da istiyor. Sevgili oğlak arkadaşım, güzel insan, uç noktaların insanı. Evet sizin aşk duyduğunuz karşı taraf bu. Sürprizli biri yoluma çıksa diyor. Şöyle sıkı sıkı ben ona sarılsam, sıkı sıkı sahiplensem keşke bir sürpriz olsa diyor. Bakın bu sürprizdir. Keşke bir sürpriz olsa diyor. İç dünyası hayali bunu söylüyor. Ertesi günü veya bir hafta sonra bakın. Illaki bir gün sonra demiyorum. Bir hafta sonra iç dünyasında bu kez her şey birbirine giriyor. Önünü göremiyor önünü. Bir şeyler taşmış önünü görmüyor. Birkaç gün sonrasında tekrar yine kendine geliyor. Böyle bir ruh hallerinde gidip gelmeler var. Hepimiz aynıyız. Canlılık bir anda ateşlerden canlanıyor. İç dünyası. Keşke şöyle biri çıksa yoluma da bir haber haber bir şey gelse. Biri ilanı aşk etse. Biri benden hoşlandığını söylese. Şöyle bir teklif falan alsam diyor. O da olmuyor. İster istemez ne yapıyor? Bu kardeşimiz birkaç gün sonra gerçeği kabullenmek demektir. Kader çarkımızın. Gerçeği kabulleniyor. Olmuyor. Bir yerde de şöyle diyor. Keşke olsa. Keşke şöyle şanslı yere doğru gitsem. Keşke olsa da şöyle bir maceraya atılıp bir kendime gelsem diyor. Telefonda çalıyor canlar. Bir kendime gelsem diyor. Ay senin telefon gibi açmayacağım evet sevgili arkadaşlar çünkü telefonum maalesef uzakta olduğu için açamayacağım zaten bitiriyorum evet sevgili arkadaşlar şöyle diyor bir atılsam maceraya atılsam diyor bundan dolayı ben şimdi pardon açmıyorum açmayacağım çünkü arayanı biliyorum evet sevgili arkadaşlarım siz diyelim ki 15 Kasım'a kadar karşı tarafa ilanı aşk yaptınız değil mi yaptınız bu insan size ne karşılık verecek zaten biri gelse diye bakıyor boşuna boşuna ısrarla arıyor askıya alıyor neyi askıya alıyor kesti neyi askıya alıyor buradaki duygu ve düşüncelerini askıya alıyor canlar buradaki önünü görememeyi kabullenmeleri askıya alıyor yoluma biri çıkmadı gibilerden bazı şeyleri askıya alıyor bu insan sizi denemeye de alabilir çünkü askı geldi bakın bir yerde de burada arkasını dönüyor bazı arkadaşlarım için arkasını dönebilir size pek sıcak bakmayabilir bu insan sevgili oğlak arkadaşım bazılarınız için ise bazı şeyleri askıya alıp risk alabilir eh ne yapalım yanlış anlamayın sevgili oğlakçıklar ben sizlere çok severim bilirsiniz güzel insanlar özünde dürüst insanlar sizleri, sizleri seviyorum sizler de beni biliyorsunuz risk alabilir bazılarınız için de arka dönecek bu insan arkasını dönecek çünkü ben her zaman şöyle söylerim canlar ilanı aşk ettiniz bu insana neden askı geldi niçin şöyle bir aşıklar kartı gelmedi cıvıl cıvıl ikili kupa gelmedi benim sevgili oğlak arkadaşım karşı tarafa ilanı aşk yaptığında karşı taraf böyle mi olur kalkıp bir şıngırdıma durumları niye şekilde köşeye yatıyor işte bunları düşünmek lazım biraz böyle ikili çıkmış bu bu ikili çıktı canlar %50 %50 %50'nize evet cevabı gelecek risk alma durumları var %50'nize sırt dönme durumları var bunu da söylemek durumundayım bakın ikili vaziyette geldi görüyorsunuz değil mi? Birinize %50 oğlak arkadaşlarıma evet diyerek elinizden tutulacak %50'nize ise sırt dönülecek. Çünkü bazı şeylerde askıya alındı yani hayalleri askıya aldı karşı taraf. Ben de diyorum ki böyle birisine tabii ki de açılmamak lazım. Yine %50'nizin şansı var belki o şanslı olan siz olabilirsiniz. Sevgili oğlak arkadaşlarım Hiç durmayın derim yine de Kötü de gelmedi Siz bir bakın Karşı taraf zaten kendisini belli edecektir sizlere Ne diyor meleğim Al diyor al En sevdiğim karttır bu melek kartıdır Al diyor ne alacaksınız Hayatın sunduklarını sevgiyle kabul et Sen aldıkça Evren sana daha çok verecek hmm, Şimdi anlaşıldı Bu mesaj Sevgili oğlak arkadaşım bu mesaj size değil. Bakın bu mesaj size değil. Bu mesaj tamamen karşı tarafa. Sen niçin oğlak sana ilanı aşk yaptı? Sen niçin bazı şeyleri askıya aldın? Niçin yüzde elli oğlağı evet diyerek yüzde ellisini arkanı döndün? Sana ilahi güç oğlağı sunuyor. Ola da ne istiyorsun diyor aslında bu mesaj karşı tarafa çok güzel geldi hakikaten çok güzel geldi ama ve lakin tabi ki de karar sizindir ne kadar yüzde ellinize şunu da belirteyim canlar ne kadar yüzde ellinize sizin bu insan evet dese de pek sıcakta gelmedi açıkçası gelmedi çünkü hoş kartlar gelmedi biraz zaman geçirelim işleri var burada gibi geldi bana Evet sevgili oğlak arkadaşlarım Toprak grubunun açılımlarını tamamladık Boğa Başak ve oğlak arkadaşlarımızın bu açılımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim abone olmayan arkadaşlarım var ise abone olurlarsa kitlemiz daha çok genişleyecektir açılımlarım tüm hızıyla devam edecektir bir sonraki yayınlarında tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum canlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bye.